Minchil QMS, Quality Management System çözümlerinden bahsediyoruz. Önce çok kısa kendimden bahsedeyim. Cevahir ismim. 5. senem informatik firmasındayım. PLM danışmanı olarak çalışıyorum. Direkt kalite ve daha çok da güvenilirlik, risk ve emniyet analizleriyle ilgili olan kısımda eğitimler aldım ve o alanda aslında danışmanlık sağlıyorum. Yani PLM ile birlikte kalite tarafında da çözümlerde de destek sağlıyorum firmalara yaklaşık 5 yıldır. Şu anda da İspanya'da yaşıyorum ama sürekli Türkiye'ye gelip gidiyoruz eğitimler, kurulumlar, danışmanlık yani o İspanya'dan Türkiye'ye çalıştığımı söyleyebilirim. Minchil QMS, Minchil Quality Management System çözümleri dediğimizde şimdi birçok şeyi içeriyor. Bunlardan en Winch'in platformu içerisinde çalışan bugün de en çok bahsedeceğimiz müşteri şikayetleri, onların kayıtlarının tutulması, uygunsuzluklar, denetimler, iç denetimler ve kapa, düzen döfler yani düzenleyici önleyici faaliyetler. Bunları Vinci platformu içerisinde nasıl çalışacağını göstereceğim. Aynı zamanda Vinci, hani bir kalite döküman yönetim sistemi olarak Winch'in nasıl kullanırsınız? E, Dökümanların kontrolü ve dökümanlar yayın süreçleri, pip-up dökümanlarınızı nasıl tutacaksınız? Bunlarla ilgili birkaç bir şey göstereceğim. E, ve tasarımla e, kaliteyi nasıl ilişkilendiriyor PTC? Bununla ilgili de bir patenti var hatta, bundan bahsedeceğim. Ve risk yönetilir bir çözüm var. E, bu da az önce bahsettiğim diğer uzmanlık alanı olan konu. Bundan bugün çok bahsedemeyeceğiz biraz ayrı bir çözüm gibi ama kaliteyle ilgili FMEA'ları vesaire bunun içerisinde yapıyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz genel olarak. Şimdi çok fazla sunumdan gitmeyeceğim. Buraları biraz hızlı geçeceğim ama birçok standardı özellikle birçok bir geri gidersek ISO 9001 ve işte medical tarafta ISO 13485 standartlarına uygun bir kalite çözümü. Burada süreç Creo'dan başlıyor. Crio'da tasarımı yaptıktan sonra Winchill'e gönderiyorsunuz. Winchill'e gönderdiğinizde işte Winchill'de ürün ağaçları, işte Winchill'de PLM ortamında e, üretimle ilgili ve tasarımla ilgili, argel ile ilgili süreçleri eskisi gibi, bildiğiniz gibi tamamlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi de benim, dememin sebebi şu, e, öncelikle Winchill'in PDM modülünü kullanıyorsunuz. Şu anda da baktığımda katılımcıların yani %90'ı zaten Winchill kullanıcısı. Winchill'in PDM'ini CAD data yönetimi amacıyla, ile ya da başka bir CAD ile kullanıyorlar. O yüzden e, bu işlemi zaten başta yapıyoruz. Ondan sonra üretimden sonra müşteri şikayetleri geldiğinde bunları da şu Complaint e, kısmında Winch içerisinde tutuyoruz. E, müşteri şikayetlerini kaydedip gerekirse işte, tedarikleri, denetimler bunları Winch'te yönetebileceğiz. Burada arada oluyor bu. Bu yok şu anda. Ama yapacağım demoda bunu göstereceğim. Daha sonra gerekiyorsa bir uygunsuzluk açabiliyoruz konuyla ilgili. Ve uygunsuzluklarla ilişkili de gerekiyorsa bir döf açılabiliyor. Ya da direkt müşteri şirketinden de döf açılabilir bu uygunsuzluk açılmadan. E, süreç bu şekilde ilerliyor. Döften sonra düzenleyici öğrenci faaliyet olarak mesela bir değişiklik talebi süreç içerisinde başlatılabiliyor. Winch içerisinde normal değişiklik yönetimi süreci Winch'in. E, change notisler, değişiklik bildirimleri. Bu değişiklik bildiriminden sonra da e, yeni tasarım yapılıyor. Tekrar bu döngü bu şekilde devam ediyor. Buna kapalı döngü... E, Ürün kalite yönetimi süreci diyor PTC. Kapalı döngü gibi kalite yönetim süreci olarak görebilirsiniz. Şöyle geçersek. Şimdi design development tarafında CRIO'da normalde belki de hiç kullanmadığınız bir kontrol karakteristik diye bir yer var. Bu annotation'ın altında geliyor. CRIO'nun içerisinde mesela teknik içerisinde bir parametreyi Critical to Quality olarak da diyoruz buna. Yani kontrol edilmesi önemli olan bir tolerans mesela. O şekilde işaretlediğinizde, şöyle diyeyim. O şekilde işaretlediğinizde, bir sonraki sunumda göstereceğim. PTC'nin patentli bir çözümü var burada. O risk and yani reliability çözümüne o, o parametre bunun kontrol edilmesi kritiktir diye gidiyor. Ve siz bunu risk reel bir çözümün içerisinde o parametreyi görüyorsunuz. Bununla ilgili işte FMEA'nın kontrol planında bunun kontrolüyle ilgili işte satırları doldurabiliyorsunuz. Yani kontrol planını ve FMEA'yı tasarımla bağlaştıran bir uygulama var orada. Öncelikle bu da az önce bahsetmiştik PTC'nin konuyla ilgili tasarım tarafındaki aldığı patentle ilgili bir konu. Şimdi. Devamı çıkabilirsek hızlı hızlı geçelim buraları. Bom yönetimi. Şimdi bom yönetimi kalite ile alakalı süreçlerin içerisinde. Neden siz yine ürün ağacında, ürün ağacı içerisinde vincil partlarınızla sistemde kalite dokümanlarınızı ilişkilendireceksiniz. Yani pipap döküman yönetimi aslında bu şekilde olacak bomun altında. Mesela şu şurada gördüğünüz ürüne bakarsanız, bunun altında bir işlemi inşası modülünün altında bir tane döküman bağlı bir ISO dökümanı siz bu şekilde sadece ISO değil tüm PIMAP dokümanlarını ürün aje altında ilişkilendirip bunları konfigürasyonlarıyla takip edebiliyor olacaksınız. Yani bom bir konfigürasyon yönetimini. O yüzden eee içerisinde yapabiliyor olacağız ve süreç tasarımından başladığı için burada CAD data yönetimi de şimdi bir parçası. Yani e, biliyorsunuz tüm neredeyse tüm iCAD e ve MCAD e, datalarıyla MCAD programlarıyla pardon, e, çalışabiliyor Windchill. Yani sadece kriyo değil, burada gördüğünüz işte Katia, Solidworks vesaire diğer mekanik CAD programlarıyla ya da Mentor Graphics, Züken gibi, Altium gibi elektronik CAD yöntem programlarıyla da çalıştırabiliyorsunuz. Yani önce CAD'den BOM'a sonra BOM'dan da enterprise kurumsal kalite süreçlerinizi yönettiğiniz platforma aslında geçiş yapıyorsunuz. Ve yine değişiklik yönetimi de aynı şekilde. Değişiklik yönetimi mesela bir kapanın sonunda bir değişiklik yönetimi başlayacaksa, onları birbiriyle ilişkilendirebildiğiniz bir sistem oluşuyor. Bir döf sonrası. Yani bunu ayrı bir yerde yapmaktan bu şekilde faydalar sağlar. Hem ürünle ilişkili bu döfler hem de değişiklik süreçleriyle de ilişkili. Mesela bir döften sonra bir değişiklik süreci başlayabilir sonuçta. Ya da yeni bir yayın süreci. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili olabilecek sistemde. Konfigürasyonlar da aynı şekilde. Mesela geçen sene ürettiğiniz bir ürünün pipap up dokümanlarıyla Mesela bu sene ürettiğiniz arasında birçok değişiklik oluyor. Arada bu revizyonlar oluyor. Siz e, ürünün geçen seneki konfigürasyonuna, baseline'lara, eski yayınlara ve onun altındaki o anki kalite dokümanlarına anında ulaşabiliyorsunuz. Yani 5 sene önce yaptığınız bir teslimatta hangi pipap pub dokümanını göndermiştiniz, e, hangi FMA'ya gitmişti, yani şu anda o, o aynı ürün ne durumda bunları takip etmek çok kolay. Yani bunu 5 saniye içinde bulabilirsiniz. Düzgün bir konfigürasyon yönetimi ee, hani aracını kullanıyorsanız gençil gibi. Bu şekilde işinize yarayacak. Yine e, proje yönetimi tarafında da kaliteyle ilgili bazı e, ufak tefek şeyler var. Mesela bir APQP projesi vesaire. Proje yönetim tarafında hazır şablonları var. Bunları başlatabiliyorsunuz. Buna direkt e, değinmeyeceğiz bugünkü sonunda. E, ama proje yönetimini de e, Yine yani kalite süreçlerinizi ilişkilendirebilip oradan proje görevlerini, taskları, aktiviteleri oluşturabiliyorsunuz. Ee, İncil in tarafında. Ve tüm, e, mesela Enterprise Visualization dediğimiz herkes, e, Creo View'le e, ya da Vuforia View'le PTC'nin bu View çözümleriyle CAD lisansına ihtiyaç duymadan lokasyon bağımsız olarak e, bu gördüğünüz Ekranlardaki gibi e, görüntülere ulaşabiliyorlar e, ve bunları mesela üretimden, kaliteden, sadece kalite için değil bu, e, servisten herhangi birisi e, bir web arayüzünden, e, Winch'in içerisinden hızlıca bunlara ulaşabilecek. E, bunu da kalitecilerden şekilde buna bu şekilde ulaşabilecek. E, bunları göreceğiz. Şimdi şöyle birazcık ilerleyelim. Ee... Gereksinim yönetimiyle devam edelim. Gereksinim yönetim tarafında Winchill'in e, gene Winchill Requirements and Validation diye ayrı bir modülü var. E, ya bu da kaliteyle ve safe de, emniyet tarafıyla ilişkili olabiliyor. E, aslında biraz böyle ayrı bir krio e, gibi ayrı bir arayüzde çalışıyor. Öyle diyeyim. Winchill içerisinde değil. Yani ayrı bir çıkmasa üstü çözüm gibi düşünün. E, bunun içerisinde e, gereksinimleri oluşturabiliyorsunuz ve Bunlar kaliteyle ilgili gereksinimlerde oluyor ve bunları da vinçil partlarla ilişkilendirebiliyorsunuz. Yani kalite süreçlerinin gereksinim yönetimiyle olan ilişkisini de bu şekilde sağlayabileceğiz. Hani uçtan uca. E, tabi bunların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Ama hani uçtan uca bir çözüm sağladığı için e, tüm diğer modülleriyle kalite süreçlerini bu şekilde ilişkilendiriyor. Ve kapa. Şimdi bugün nasıl konularından biri olacak. İçerisinde standart ISO 9001'e göre işte uyarlanmış hazır e, Kapa süreçlerinin konfigürasyonları zaten mevcut. Bu iş akışları zaten hazır. Bunlar, bunlar üzerinden biz sadece süreci devam ettireceğiz. Zaten birazdan bir örnek göstereceğim. Bir kapa hani nasıl başlatılıyor, nasıl devam ettiriliyor. Ama genel olarak kapa talebi açılıyor. Bir dörf açılıyor. Ondan sonra bu ISO 9001'deki işte Evaluation, Root Cause Analysis, Plan implementation gibi fazları var. Yani kapa sürecinin şu solda gördüğünüz fazları var. Bu her fazla da Winchill'deki normal kullandığınız diğer iş akışları gibi düşünebilirsiniz. Her fazda e, çeşitli görevler alıyorsunuz. Kişiler ilgili sorumlular üzerine testler düşüyor. Ve bu taskları ilerletip en son effectiveness fası var. Oradan sonra e, kapa, closed oluyor, kapanıyor. Bu şekilde 7 adımdan oluşuyor ama bu her adımın içerisinde çeşitli fazla var. Mesela şurada root cause analizinin içerisinde gerçekten birine root cause analizi yapması için görev düşüyor. İşte 8 de yapınız, 5 by analizi yapınız, o dokümanları gelip sistemle ilişkilendiniz. Bu şekilde görevler düşecek ve root cause analiz tamamlanacak. Ondan sonra kapa plan vesaire bu şekilde aksiyonların alındığı diğer adımlara geçilecek. Kapa bu şekilde ilerliyor. Complaints dediği müşteri şikayetleri Winchill'deki e, adı Customer Experience yani müşteri deneyimi gibi çevirebiliriz. Customer Experience modülü. E, bunun içerisinde de müşteriden gelen şikayetleri e, alıp değerlendirmeye aldığınız e, bir, yine bir süreç yani aynı kapa gibi düşünebilirsiniz. E, mesela bunda da şöyle oluyor. Yine Intake, Evaluation e, işte ...return, follow-up gibi bu şekilde fazlar olacak içeride. Ee, ve bir şikayet geldiğinde, işte bu şikayete önce sistemde giren kişi girişleri yapıyor. Ondan sonra bu birinin önüne düşüyor vesaire. Bu şekilde yine hazır, önceden hazırlanmış bazı iş akışları var. Biz tabii çok uzun, yani sürüyor şöyle, işte burada baştan bir kapağı başlatıp bitirmek... ...baştan bir Customer Experience'ı yani sıfırdan tamamlamak çok e, uygun olmayacak bir webinar içerisinde ya da bir işte uygunsuzluğu baştan açıp bitirmek. Ama bunların hepsinin önemli fazlarını az sonra bir demoda göstereceğim. Müşteri şikayetleri de bu şekilde sistemde kaydolabilecek. Bir diğeri uygunsuzluklar. Uygunsuzluklar da yine aynı şekilde ise 9001'e göre konfigür edilmiş. Aynı zamanda şu 21 CFR 820 dediğimiz bir Medikal tarafta kullanılan bir standart var. Bunlara uygun olarak e, konfigüre edilmiş standartlar e, bir ve bir proses yine sistemde işleyen. E, bunda da şöyle olacak. Yine non-conformance da aynı şekilde intake evaluation yani alındığı, değerlendirildiği ve araştırıldığı fazlar. Ondan sonra bir disposition plan var. Bunun da en önemli fazlarından biri. Yani eldeki uygunsuzluk olan sipariş geçilmiş parçaları ne yapalım? Mesela şurada sağ tarafta görüyorsunuz. Bunların e, Burada işte bir tanesini rework'e gönderiyor. Bunu yeniden çalışıyor ama bir tanesini geri tedarikçiye geri yolluyor gibi. E, yani sipariş geçirenleri ne yapalım? Konusu disposition'da e, tamamlanıyor. Ondan sonra material review board dediğimiz bir yerde onaylanıyor. Ve uygunsuzluk kapatılıyor gibi düşünün. E, bu şekilde hazır. İnan süreçleri de ve e, arayüzleri de mevcut içeride. Az sonra göreceğiz. Ve son olarak burada audit, denetimler. Burada e, birinci ve ikinci seviye denetimler dediğimiz bu iç denetimler destekleniyor. Bu üçüncü seviye olarak nitelendireceğimiz dışarıdan size gelen bir denetim varsa mesela bir ISO denetimini sizi denetliyorsa bu tabii WinChill'de yapılamıyor. Onun bir WinChill kullanıcı hesabı olmadığı için ama sizin kendi içinizde yaptığınız denetimler ya da işte departmanlara yaptığınız denetimlerden bahsediyorum. Ya da bir tedarik yaptığınız denetimleri Winchil içerisinde yürütebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir örnek göstereceğim az sonra. Burası böyle. Burayı hızlı geçebiliriz. Audit'in de aynı diğerlerinde olduğu gibi şöyle 5-6 adımlı 5-6 fazla bir süreci var Winchil'de auditlerin. İşte denetim talebi, planlanması, kapsamın belirlenmesi, denetimin uygulanması ve raporların alınması gibi. E, eğitim konusu da bu şekilde. Şöyle tırsak. E, Audit'ten sonra son olarak Risk and Reliability'yi de gösterelim. Risk and Reliability ayrı bir arayüzde çalışan e, bir çözüm. Bunun içerisinde farklı farklı modüller var. Şurada gördüğünüz mesela Reliability Prediction güvenlik blok diagramları FMA'lar e, MSG3 dediğimiz biraz bakımla ilgili bir konu havacılıkta Güvenilirlik merkezi bakım standartı. Daha sonra FTA e, dediğimiz hata analizi, emniyet analizlerinde kullandığımız. maintainability bakımla ilgili bir analiz. Yani burada farklı farklı modüller var farklı amaçlar için kullanılan. Aslında bunların birçoğu şu anda e, zaten mesela savunma sanayi firmalarında özellikle kullanılıyor. Yani şu anda sektörü domine eden bu güvenilirlik analiz araçlarından bir tanesi. Onlar genellikle bu emniyet analizlerinde, bakım analizlerinde ve güvenilirlik tahminlerinde e, buradaki modülleri zaten kullanıyorlar, ama kalite amaçlı değil. Bugün konumuz kalite olduğu için bunlara tek tek değmeyeceğim. Burası biraz e, güvenilirlik ve entegre lojistik destek ilgili olan kısımda da kalıyor aslında. Ama burada mesela FMEY, aynen kaliteyle tamamen alakalı. Ve bunun nasıl e, kullanımı ile ilgili e, göstereceğim yani burayla olan entegrasyonu FMEY tarafıyla. Daha sonra aşağıdan devam edersek, life cycle, cost, ömür devir maliyeti e, ve viable'la gene güvenilirlik analizinde bir teknik, e, viable analizi. E, frakas, gene failure reporting, analysis, corrective action system demek, yani hata, raporlama, analiz, düzenleyici aksiyon sistemi. E, bu şey gibi düşünmeyin, şurada mesela customer complaint, yani müşteri şikayeti olarak değil de, sahada sizin... E, fark ettiğiniz, sahada, testlerde ya da üretim sırasında fark ettiğiniz arızaları kaydettiğiniz ve düzenleyici aksiyon aldığınız yapı. Yani frakas biraz döf'e benziyor yani. Ee, diyebilirim ama farklı bir metodoloji aslında. Ee, ama savunma davacılıkta çok kullanıyor. Yani bir FMI'ye kadar aslında bilinen, kullanılan bir çözüm. Ee, ve buradan geçtiğimizde non-conformance, customer experience kapa. Onları evet şimdi Winch içerisinde göstereceğiz. Buna da PTC QLM diyor, Quality Life Cycle Management, yani PLM gibi. E, e, sebebi de işte düzenleyici sonra yeni tasarım yapılması, yeniden prediction yapılması, yeni FMEA'lar, yeniden safety analizi, tekrar arızaların raporlanması ve müşteri şikayetlerinin alınması ve tekrar bir düzenleyici faaliyette üründe bir değişiklik. Bu sürekli bir döngü olarak devam ettiği için QLM döngüsü olarak da e, adlandırılıyor. Şimdi, şey kısmına geçebiliriz. Ben sunum üzerinden devam edebilirim. Pardon, demo üzerinden devam edebilirim. Evet. Şöyle açalım. Bugünkü ürünümüz bu. Şimdi şu şekilde bir montajı düşünün. Önce şundan başlasam daha iyi. PIP-UP dökümanları ve döküman yönetim sistemine nasıl kullanacağız e, Winch'i içerisinde? Ondan başlayayım. E, Winch'i her zaman kullandığınız arayüzde Product, Library, şurada solda şu an tıklıyorum, Product, Library, Project, Program gibi ya da e, değişiklikler, eğer Change Management kullanırsız, böyle menüler var. Ama bunun yanında şuraya Quality diye yeni bir sekme geliyor öncelikle. Bu Quality modülünü kurduğunuzda. Bu quality'nin altında da kapa, nc, non-conformance, customer experience, audit gibi yeni menüler geliyor. Yani şu quality, winch arayüzüne gelenler bunlar kapa, nc, customer experience, audit. Az önce gösterdiklerimden. Aynı şekilde risk and reliability dediğimiz diğer bu desktop uygulamasını açtığımızda da Burada Prediction, Weibull, RBD, Markov, diğer bahsettiğim FMR gibi diğer modüller geliyor. Yani ikisi ayrı yerde çalışıyor diyebiliriz ama birbiriyle entegre bunlar. Ben bugün az önce dediğim gibi Winchill platformu içerisindeki kısımdan bahsedeceğim daha çok. Şimdi oraya gidersek. Öncelikle döküman yönetimi. Kalite döküman yönetimi bu quality altında yapılmıyor. Kalite döküman yönetimi aslında... PDM altında döküman yönetim fonksiyonlarıyla yapılan bir şey. Böyle herhangi product'ın altına gittiğinizde. Mesela burada klasör yapınız oluyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Normalde siz burada nasıl ki ad dökümanlarını tutuyorsunuz. E Winchil partları tutuyorsunuz. Değişiklik taleplerini, yayın süreçlerini. Ama burada kalite dökümanları diye de bir klasör açıp. Bunun altında tüm pip dokümanlarını dökümanlarını kendi klasörlerinde. Mesela kontrol planlarını burada. Tasarım FMA var, Design verification planlar, lesson learned dokümanları. işte management system analysis dokümanları. Mesela buradaki o pip up sırasında artık hangi dokümanlar e, zorunluysa onları burada bunların altına tutuyorsunuz ve bunları dinçil partları işlemliyorsunuz. Mesela ben burada kontrol plana geldiğimde evet burada bir adet kontrol planı görüyorum. Evet bu kontrol planı mesela şu diğer tool'da FMEA modülü kullanılarak hazırlanmış bir kontrol planı. Process FMEA'dan sonra ee, hazırladığınız bir kontrol planı. Onu bir içinde döküman olarak, bir pdf olarak oradan aldığınız raporu yüklüyorsunuz. Daha sonra bunu gidip ürün harcıyla ilişkilendiriyoruz. Mesela ürün harcındaki parçaya gidiyorum. Evet. Şöyle çok küçük bir switch sadece. Ee, i̇ki tane partten oluşuyor. Şimdi ben bunu gelip bu partlardan bir tanesini şöyle şuradan show all diyerek genişlettiğimde görüyorsunuz bu üst Alttaki konektörün mesela, sivicinin alt tarafındaki parçanın, ee, kontrol planı, FMA'sı, DVP'si, lesson learned formu, hepsi kendi revizyonlarıyla burada tüm pip-up dokümanları kaydolmuş durumda. Bunu bu şekilde, ee, yani siz normalde eğer bunu kullanmıyorsunuz doküman fonksiyonları fonksiyonlarını, bunu genişlettiğinizde altında sadece bir kreo datası ve teknik resimleri görürsünüz. E, CAD datalarını yani. Ama doküman yönetim fonksiyonlarıyla birlikte e, burada dokümanları da Winchill partla ilişkili olarak revizyonlarıyla yönetebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, bunun da altında, diğer partisinin altında da onun dokümanları. Ve bunu tüm revizyon takibini yapabileceğiz. Yani bu A altında neler vardı? Bu B altında neler var? Bunları Winchill'in e, product altındaki doküman yönetimi fonksiyonlarıyla e, dediğim gibi hallediyoruz. Daha sonra ee, buradaki ürün ağacının aynısı yani buradaki bomb e, şuradaki diğer tool'umuza Winch's risk and yani reliability dediğimiz şu tuğla, senkronize olarak geliyor. Mesela şu ekranda görüyorsunuz. Aynı 3 parçalık ürün ağacı burada gelmiş. Buradan Winch'in sekmesi var yukarıda. Winch'in ee, altında mesela view thumbnail diyelim. Şu sağ tarafta da Winch'deki o küçük resim görüntüyü görüyorsunuz. Önce WinChill'deki BOMU, ürün ağacını buraya alıyoruz. Bu tuğlun içerisine. Bunu burada Synchronize System 3D buton var. Buna bastığınızda ürünün en güncel halini alıyor. WinChill'deki parametre ile beraber. Daha sonra burada kalite analizlerini yapabiliyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu araç kalite analizi tool'u. Yani e, nasıl bir ANSYS mesela mekanik analiz e, yapma programıysa bu e, yani tasarımcılar hem krevi kullanıp daha sonra da mesela ANSYS tarafında analizleri yapıyorsa burası da kalite mühendisleri için analizin yapıldığı yer. Ama vinci platformu kalite süreçlerinin kurumsal kalite süreçlerinin ve dokümanların yönetildiği yer. Yani şurası. O yüzden biz analiz almak için bunu dışarıya alıyoruz. Çünkü orada farklı bir program çalışıyor aslında. Arkada farklı. Tamamen farklı bir program çalışıyor diyebilirim yani. Ama tamamen Winchill'e de entegre. Mesela bu entegrasyonun ilk başta şöyle BOM entegrasyonu. Şurada gördüğünüz. Burada şuradaki parametreler ee, mesela bunun parça sınıflandırması, kategorisi, alt kategorisi, ee, adı, numarası bunlar hep binçilden geldi. Şu üzeri silik olarak gözükenler binçilden geliyor. Burada Creo'dan da gelen bir şey var. Az önce bahsettiğim PTC'nin patentli çözümü dediğim. Creo'dan mesela bir kritik kontrol karakterisi burada tikli olarak gelmiş bir tane tolerans. İşte 5.08, 5, 5 e, burdan metre cinsinden vermiş olacakmış bu tolerans. Bu tolerans da şuradaki mesela bir kontrol plan ile ilişkilendirilmiş. Şurada onu görüyorsunuz ve bu kontrol plan da buradan ona da e, bir tane FME kontrol plan ile ilişkilenmiş. Buradan FME'yi aktif edip o kontrol planı gidebileceğiz mesela. Şöyle FME table diyelim. Proses FME. İşte burada bir kontrol planı var. Mikrometre ile ölçülecek. Tolerans buraya otomatik geldi. Elle yazmadık. Tolerans bu olacak ee, ve bu da bir FMA'daki bir hata moduyla aynı şekilde ilişkilendirilmiş olabiliyor. Yani bu şekilde kriyo'daki bir kritik kontrol karakteristiğini önce FMA, önce ürün ağacını buraya alıp daha sonra FMA'sını yapıp daha sonra bir kontrol planında bunun nasıl kontrol edileceğini gösterebiliyorsunuz. Bunlar için işte Excel'ler işte Excel'leri kullanmaya gerek yok. Şimdi EXA tabii ki çok kullanışlı bu tarz şeyler için ama ürün revizyon olduğunda bakıyorsunuz FMN'ınız hala eski revizyon FMN'sı. Mesela bu tarz şeyleri gözden kaçırmamış oluyorsunuz yani. Şuradan senkronize dediğinizde buraya yeni ürünün görünümü gelecek. Siz, ve siz yeni FMN'yi yapacaksınız. E, ve zaten winchilde bunun için bir task kalmış olacaksınız FMN güncellemesi diye. E, bunlar bu şekilde e, işte, arayüzlerden, dijital platformlarda yapılıyor olacak. Çok fazla buradaki diğer modüllerden bahsetmeyeceğim. Sadece bu dizayndan FMI'ye geçiş ve kontrol planı ilişkisi, bundan bahsetmek istedim. Bunlarla ilgili sorunuz olursa ayrı olarak e, ulaşabilirsiniz böyle bir ihtiyaç varsa. Biraz risk ve ila tarafında kaldığı için şimdi burayı kapatıyorum. Winchell tarafıyla e, devam edeceğiz. Şimdi e, şurada az önceki açarsak. Döküman yönetim kasması aslında bundan ibaret. Yani e, ve buradaki dokümanların tabii tüm onay yayın süreçlerinde bunun içine katmanız lazım. Bunların release süreçleri. Mesela bir tanesine gittiğimde bilgi sayfasına. Bu bir doküman PDF'simişti. diye. şu an inwork'te. İşte bunun release olması, yayınlanması süreci şuradaki. E, de tabii ki Inchin'in en temel fonksiyonlarından yani release süreçleri. Onlar da burada yapılacak. Kalite kalite dokümanlarının onay yayın süreçleri. Şimdi şu ıı, tarafa geçersek. Burada şöyle bir demo olacak. Önce şu gördüğünüz parça, şöyle yakınlaşırsam, taşıyıcı, kol. Bununla ilgili çok fazla müşteri şikayeti geliyor sistemde. Onları göstereceğim. O müşteri şikayetlerinden sonra bunu bize yollayan tedarikçiye denetime gideceğiz. Winchill'de bu denetimi yapacağız, onu göstereceğim. Daha sonra bu denetim sorununda bir uygunsuzluk bulup, uygunsuzluk açacağız secai için. Winchill'de yapacağız bunu da. Ve bu uygunsuzluktan sonra bir döv açılacak ve bunun tasarımı değişecek. Bu döfü devin içinde yapacağız. Tasarım değişecek, değişiklik bildirimi bunlar devin içinde. Yani bu ile ilgili bunun ömür devrindeki tüm e, yaşadığı süreçler burada ekranda şimdi göstereceğim. Böyle şu parçaya gidersek mesela bu parçanın kendi bilgi sayfasına. Şu parça. Bunu Creo View'de açarsak... Öncelikle herkes bunu Creo View'de açabilir. Yani bu Enterprise Visualization dediğimiz e, e, bir kalite tarafından bir personel. Bunu sahnenin içerisinde Winchill'de açıp görüntüleyebilecek. E, bir Creo lisansına ihtiyaç durmadan ya da tasarımcı arayıp buranın ölçüsü neydi vesaire sormadan. E, Creo ile görüntüledik. Şimdi bu parçanın önce şu Queen dediğimiz kullanıcıyla ben login oldum. Bu, bu kalite mühendisi. Queen'in ana sayfasına gidiyorum Winchill'de. Burada aşağıda raporlar var. Mesela kalite tarafında böyle kurumsal raporlamalar da yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi işte uygusuzluk dashboardu, kapa dashboardu, audit dashboardu, design review. Ben compliance dashboard. yani gelen önce gelen şikayetleri göreceğim bir rapor var. Onu açacağım. Şöyle tıklayarak raporu açıyorsunuz. Ben burada daha önceden açtım. Complaint report şu şekilde. İşte burada grafiksel görünümlerde oluşturabiliyorsunuz. Mesela en fazla işte gelen müşteril yüzde %10'u Kanada'dan, %24'ü İngiltere'den geliyormuş gibi. Ya da bunların Failure modlarına göre, bakın şurada görüyorsunuz, hata modlarına göre bu gelen şikayetleri, burada bir klasifikasyon durumu var. Ya da en çok gelen parça adına göre mesela benim az önce gösterdiğim parça şuydu, spindle mah dediğim, şuradaki taşıyıcı kol. Bununla ilgili olan hata arzı kayıtlarını görüntülemek istiyorum. Buna tıklıyorum. Şu aşağıda sadece bununla ilgili olan 12 tane arıza kaydı açılmış. Sayı çok fazla diye ben bu tedarikçe denetime gideceğim birazdan. O yüzden buradaki arızalardan birine gidelim önce. Bu arıza kaydı nasıl açılmış onu görelim. Şadan tıkladım. Evet. Customer Experience diye bir şey açıldı. Bu yeni bir Obje. Mesela şu ana kadar hep Winchill'de Creo, CAD, dökü, yani CAD dökümanı ve Winchill e, partları teknik resimleri görüyordunuz ve dökümanları eğer kullanıyorsanız döküman yöntemi kısmını. Ama artık mesela Customer Experience diye kapa diye yeni objeler gelecek. Bunların kendi detay sayfaları kendi structure'ları, timeline'ları e, ve süreçleri olacak. Şimdi bundan bahsedeyim. Burada nasıl bir şey olmuş? E, Spendle Mat tedarikçisinde bu e, çok ciddi işte e, yaralanmaya sebep olan bir arıza meydana gelmiş bununla ilgili. Bu yüzden bir şikayet gelmiş müşteri tarafından e, ve e, durum da zaten yaralanma olduğu için biraz safety ile de alakalı. Şimdi burada audit'e gidilecek e, ama bunda mesela ne yapalım? Şunun structure'na gidersek. Bu customer experience'in yani müşteri şikayetinin diyeyim C18 numaralı müşteri şikayetinin intake fazında neler yapılmış, kimler neler söylemiş burada. Ee, ve işte evaluation fazında neler söylenmiş mesela serious injury oldu e, vesaire ve işte e, safety ile alakalı mı? Evet. E, gibi değerlendirmeler yapılmış. Ve şu anda şurada close yazan şu sağ üst taraftaki faza basarsam normalde mesela eğer değişik yönetimi süreçlerini kullanıyorsanız orada olmayan bu şekilde faz, her faz geçişinde nelerin yapıldığını gösteren adım adım intake, evaluation, in progress fazlarında e, nasıl ilerlediğim, ilerlememizi gösterendiğim e, bu şekilde bir şey açılıyor. Şu anda fark ettiyseniz hepsi geçecek. Yani ben close'da kadar bu şikayeti kapatmışım aslında. E, Hala sadece kapanmış bir işte, şikayeti gösteriyorum. E, bu şekilde yapıyorsunuz buradaki tüm fazları ve tek tek işte bundan etkilenen e, lokasyon. Etkilenen personel, etkilenen lokasyon e, ve Burada bununla ilgili aktiviteler demiş ki bir root cause analizi yapın ve e, işte müşteri e, ilişkileri işte, merkeziyle görüşün vesaire. Bununla ilgili aksiyonları atamış. Bunları bir kişiler gidip yaptılar. Mesela Vita'ya esayen edilmiş bu. Vita gidip bunu yapıyor. İşte aynı şekilde diğer görevde bu müşteri ilgili root cause analizi yapılacak. Vita e, bunu yapıyor. Bundan etkilenen ürünler. Mesela bu spindle mark, az önceki winchipartlar. Ve son ürün. Aynı şekilde 100 e, Snow adlı benim en son az önce açtığım o, o kar aracı diyeyim. E, bundan etkilenmiş. Ve e, summary olarak bunu burada en son görebiliyoruz. Bir özet Ve bunun ilişkileri. E, ilişkilerden kasıt şu. Şimdi burada mesela bununla ilgili bu müşteri şikayetiyle ilgili bir adet non-conformance, şurada uygunsuzluk, bir adet de kapı request açıldığını görebiliyorum ilişkili olarak. Bunları direkt buradan buradan da gidebilirim. Yani bu ıı, şikayetle ilgili nasıl bir daha sonra uygunsuzluk açıldı ya da nasıl bir döv yapıldı. E, ama önce e, audit'i göstereceğim. Çünkü bu şuradaki, şu tedarikçiye e, audit için, e, denetim için gidiliyor. Burada e, Queen'in üzerindeki şuradan audit tasklarına bakıyorum. E, audit tasklarında aşağıda mesela şu 101 numaralı. Audit 101. Evet bu spindle mat dediğimiz taşıyıcı kolla ilgili tedarikçi gideceğimiz denetim. Buna tıkladım. Burada da e, nasıl bir denetim? Şimdi ona bakalım. Şimdi bakın audit diye bir şey geldi buraya. Denetim diye. Burada e, evet functional safety audit yapacakmış. Fonksiyonel emniyet e, denetimi tedarikçi de ve işte bir otomotiv standardı olan ISO 26262'ye göre Functional Safety Standardı. Buna göre bir denetim yapılacak. Bu denetim sırasında neler denetlenecek? Bakın burada tek tek yazılmış. İşte Subsection 8'de bunlar denetlenecek. Burada bunlar denetlenecek. İşte Functional Safety Management ile ilgili kısımda şurada gördüğünüz bu denetimler, bu denetimler yapılacak. Ve bunların açıklamaları. Bunlar burada hazır şablonlar olarak gelebilir. Ve sağa doğru gidersek bu denetimlerin sonuçları. Bu da çünkü işte neden sonuçları diyorum. Denetimde audit tamamlanmış, planlanmış. E, şey, audit talebi açılmış. E, denetim planlanmış. Daha sonra denetim gerçekleşmiş. Ve kapanmış. O yüzden e, burada bir şeyler görmem gerekiyor. Denetim sonuçları. Şöyle sağa doğru kaydırdık. Evet burada böyle bir sonuç var. E, işte spindle ilgili CTQ diamond, e, critical count, işte eee quality ölçümleri teknik girilmemiş. E, bu yüzden işte bir major uygunsuzluk verilmiş. Major olduğunda şuradan anladım bu arada. Şurada major yazıyor. E, major uygunsuzluktan dolayı vinçle de bir uygunsuzluk açılmış. Uygunsuzluk burada. Şimdi buna gidiyorum. Şimdi non-conformance'a gittik. Yani müşteri hikayetinden sonra bir denetime. Denetimden sonra açılan bir uygunsuzluğun içine geldim. E, bu uygunsuzluk denetim sonucu otomatik olarak açılıyor. Şöyle Safe Audit Finding diye açıldı. Bunun da yine e, belli başlı fazları var. Hatta bu daha kapanmamış. Intake, Evaluation, Investigation. Bakın şu an Disposition'da. Yani elimdeki parçaları ne yapacağım? Bu tedarikten aldığım diyelim şu an 500 tane parça var ama e, major uygunsuzluk açılmış bir tanesiyle. E, bu parçalarla ilgili. elindekileri ne yapacağım? Şimdi disposition'da buna karar vereceğiz. Ama neler tamamlanmış? Intake, evaluation, investigation bunlar tamamlanmış. Yani şöyle structure'a geliyorum. Bu denetimde bu uygunsuzlukla ilgili bu iki parçada ve bunların safety dokümanlarında ve bir tane ISO 9001 dokümanında mesela etkilenmiş bundan. Bir adet eğitim bundan etkilenmiş. İçeride bunun mesela montaj ile ilgili bir eğitim ya da e, bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane eğitim almış. Şu numaralı. 2649 numaralı e, numarasıyla başlayan eğitim etkilenmiş. E, ve şu tedarici bundan etkilenmiş. Sonra e, işte talebin açılmasıyla request kısmındaki girdiler. E, bu devletin neden açıldı. E, vesaire. Review kısmındaki bilgiler. İşte denet, denetçi tanımlandı, şunlar yapıldı, şunlar yapıldı. Investigation kısmında bu uygunsuzlukla ilgili investigation'da neler yapıldığı girilmiş. Mesela, spindle mahın gereksinimlerini karşılamadığı tespit edildi. İşte ve consider kapatı, correct issue. E, Problem çözmek için bir döf e, önerildi. E, bu şekilde investigation tamamlandı. Sonra disposition e, plana geliyorum. Şimdi disposition plan altında rework'e ve returne gönderilen e, parçalar var. Mesela return için 500 adet. Şimdi bunun bir sol taraf, aynısından bir sol e, teker dediğim, bir de sağ teker de olduğu için sol ayakta ve evet, e, sağ ayakta e, 500 tanesi geri gönderilecek işte tarihçi Ve sağ tarafta da 500 tanesi yine return olarak geri gönderilecek. Rework'ta ne var bakalım? Evet, bir tane training vardı yukarıda etkilenen. Şu training. O da rework ile yeniden çalışılacak. Bir adet training ya da yeni bir training verilecek. Artık nasıl bir durum ise. Disposition planı bu şekilde tanımlıyoruz. Ve bunda da mesela şöyle gelirsem, non management kısmına. İşte bu rework görevini bir kişiye atmışım. O kişi burada bunu görüyor. Ve rework yaptıktan sonra görevini kapatıyor. Aynı şekilde herkes rework ve return görevlerini kapatınca disposition kapanıyor. Closed'a geçiyor yani. Konu bu şekilde. Ee, ilerleyecek. Ve son olarak bununla ilgili açılan kapıya bakalım. Daha fazla da e, webinarı da geçin istemiyorum. Yani 45-50 dakika, dakikayı. Şöyle e, bunu bir kapatırsak. Hmm, şuradan tekrar gideyim. Custom Experience'a geldik. Bunun ilgili Audit'e gidelim biz. Şuradan direkt, direkt NC'e gidelim. Evet. Structure'a geldik. Associations kısmı var bunun da. Bu da fark ettiyseniz bu uygunsuzluk 4 adet Customer Experience'la ilişkili. Yani 4 tane müşteri şikayeti bu uygunsuzlukla ilişkili. Aynı zamanda bir adet audit. Şurada az önce açtım audit. Bir adet de kapa. Şimdi artık en sonunda kapaya geçelim. Ee, şimdi kapada şöyle bir şey var. Bu arada bir saniye. Tamam. Kapada şöyle bir şey var. Ee, yine yeni kapı talebi açılıyor ve işte kapının da adımları var. Şurada gördüğünüz implementation da şu anda bu kapı. Henüz tamamlanmamış. Intake, evaluation, investigation, plan, implementation bu şekilde. Adımları var ise i̇şte 9001'e göre. Bunlar tek tek tamamlanıyor burada. Bunun altında da yine kapıdan etkilenen site, etkilenen objeler. Bakın gitgide artıyor fark etmesiniz. Yani uygunsuzluktan kapıya doğru geçtikçe. Etkilenen personel ve lokasyon. Kapa talebi sırasında girilen bilgiler, mesela ne demiş? Birçok şikayet ve uygunsuzluk, işte raporlandı bununla, Snowmobile ile ilgili. Ee, ve komple bir e, investigation yapılması gerekiyor, kök sebebin bulunması için. Ve e, planlanıp çözümlenmesi gerekiyor konunun demiş, değil mi? Kapa talebinde bu şekilde açılmış. Sonra, e, kapanın review'ü investigation kısmı. Mesela burada root cause analysis investigation dedi. O yüzden burayı gösterebilirim. Şurada demiş ki mesela 5 why analizi ve fishbone diyagramı kullanılarak root cause analizi yapılacak. Eee işte C2 C2 to C dimensioning ee, işte ilgili bir şey yapılacak gibi. Gelmiş. Altta da mesela 5 why analizi dokümanı, fishbone dokümanı ve bir tane PVZ nasıl bir artık iyileştirme yapıldıysa bunu gösterecek. Mesela muhtemelen şöyle şimdi onu açmayalım ama bu, bu da bir PVC dokümanı. Bunun altında işte ctq değerleri yeniden düzenlenecek, kontrol edilecek. Ee, doğru mu değil mi onlara bakılacak. Uygunsuzluk bununla ilgiliydi. Buna bakılıp yenisini, yenisini zipte koymuş oraya. Yeni pvz dosyasını. Yani şunu açarsak diğerinde muhtemelen farklı bir dosyamız var. Sonra kapanın planlanması. Planın altında Yine taslak atıyorsunuz işte. Mesela diyoruz ki burada. Sen git SOP trainingini güncelle. Sen de git. Spindlemark'ın yeniden tasarlanması. Parça yeniden tasarlanacakmış. İki kişi birine tasarım görevi. Birine eğitimin yeniden düzenlenmesi görevini. Atadık. Kapıyı kapatacağız en son. Kapının nelerle ilişkili olduğuna bakalım. Kapı sistemdeki objelerden. Yani bu Döv. Sistemdeki objelerden. Müştürü, customer experience la. Müşteri şikayetiyle ve uygunsuzlukla ilişkili. Aynı zamanda yukarıda bakarsanız değişiklik bildirimleriyle de ilişkili. Yani e, yeniden tasarla demiştik. Bakın yeniden tasarlama görevi şu mesela. Tasarımı güncelleyiniz. Bu bir kişiye gitti. Şimdi bunun içine gitmeyeyim artık. Değişiklik talebini e, yani birçoğunuz kullanıyor biliyorsunuz Winchill'den. Değişiklik talebi değişiklik bildirim süreci. Onun içerisine de TED dokümanları artık giriyor. Ve CAD dokümanının yeni revizyonu yayınlanarak çıkıyor. O çıktıktan sonra da bu kapa kapanıyor. Yani o görevler tamamlandıktan sonra. Mantık bu şekilde. Umarım <gülüyor> hızlı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi eğer ki varsa sorularınızı alabiliriz konuyla ilgili. Şöyle geçelim. Chat kısmından yazabilirsiniz soruları. Evet, credit kısmı. Evet, kap nerede bunlar depolunuyor? Bunlar şöyle. Ee, göstereyim orayı. Ee, açtık. Browse quality. Demiştim ya başta quality diye yeni bir şey geliyor. Diyor. Kapıya tıkladığınızda tüm kapılar burada. Tüm açılmış kapılar burada. İşte buradan gelip ee, non-conformance'a tıkladığınızda tüm uygunsuzluklar bunun altında. Customer Experience'e tıkladığınızda tüm açılmış bunun altında. Yenisini açacaksak buradan açıyoruz. New Customer Experience diyorsunuz. Şöyle bir ekran açılıyor. Bu aynı New Promotion Request'ler gibi, New Change Request'ler gibi bir ekran. Bunun altında ilgili alanları dolduruyorsunuz ve açılıp bu ilk intek fazında başlamış oluyor yani hayatına. Aynı şekilde audit dersek de tüm auditler burada. Yeni bir audit yapacaksak buradan new audit diyoruz. Hepsi buradan açılıyor. Başka bir yerden yenisini açamıyoruz. Aslında açıyoruz şöyle. Sağ tıklayarak açabiliyoruz. Mesela bir parçaya gidersem yine şuradan. Burada parçamız kalmadı. Evet parçanın yanında New dediğimizde, evet bu kullanıcı açamıyor şu an ama normalde bir parçaya sağlıklı New deyip geldiğinizde burada kullanıcı yetkileri dahilinde yapabildiği işlemler var. Evet, buradan New Promotion kes, New Change Request açar gibi, New Capo Request, New NC açabileceğiz. Bu şekilde. Başka bir soru. Görüyoruz seri numaralarına göre mi takip yapılıyor? Customer Experience element enteklasyonu yapılabilir mi? Evet şimdi seri numarasına göre takip yapılmıyor burada. Yani e, Öyle bir şey ayarlanabilir ama bu biraz Winch'in efektiviti yönetimi kısmına giriyor. Yani seriin numaralarını Winchill'e tanımlıyorsanız evet buna göre takip yapılabilir. E, ama önce Winchill'de seri numarasına göre parça takibini devreye almış olmamız lazım. Yani seri numaralarını Winch'in biliyor olması lazım. Eğer öyle yapmıyorsak yani bu seri numarası da olur bu arada. Effectivity dediğim kısım. Tarih de olur. Yani şu tarihten önceki parçalar ya da bu tarihten sonraki parçalara etkilensin bundan gibi. Ama konu biraz konfigürasyon yönetiminde Effectivity kısmını kullanıp kullanmamanızla ilgili. Ee, Customer Experience'ın e, CRM entegrasyonu yapılabilir mi? E, şimdi şöyle yapılabilir... Hala hazırda bizim diğer programlarla bu entegrasyonu saldığımız bu integral grup bünyesinde geliştirdiğimiz bir tool var. Bir adaptör diyeyim. Connectworks dediğimiz. Bu herhangi bir third party bir yazılımla PTC çözümlerini entegre ediyor. İşi bu. Mesela SAP ile entegrasyonu yapabiliyoruz. Aynı şekilde herhangi bir CRM tooluyla da entegrasyon yapılabilir. Ama dediğim gibi daha önce yapmadık ama mümkün, mümkün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu yapan bir ayrı bir yazılım var kendi geliştirdiğimiz. Onun lisansını almanız gerekiyor ve bu danış, bu entegrasyon yapan arkadaşlarımız var İspanya'da yine onlar da. Onlardan destek almamız gerekiyor tabii ki. Ama evet yani herhangi bir sadece CRM değil ERP, CRM, TARS kısımlarla entegrasyon yapabileceğiz. Başka bir soru var mı bakalım? evet, ürünle ilgili değil. Evet, ürünle ilgili değil. Herhangi bir iş akışında bir uygunsuzluk tespit ettiysem düzenleyici faaliyet başlatabiliyor muyum? Evet, başlatabiliyorsunuz. Yani ne şimdi herhangi bir süreçle ilgili uygunsuzluğu açıp bunu effected objeye bir ürün eklemek zorunda değilsiniz. Ama uygunsuzluğu açtıktan sonra o sürecin adını yazarak mesela uygunsuzluğu açıp daha sonra onu aynı az önce gösterdiğim şekilde takip edebiliyorsunuz. Onunla ilgili kapa'yı dedi yani sürecin sürecini de yine aynı şekilde takip edebiliyorsunuz. Sadece o uygunsuzluğun o affected obje kısmında e, bu süreci görmezsiniz. Ya da şöyle bu süreçle ilgili bir döküman varsa sistemde bunu mesela görebilirsiniz. E, ama evet kesinlikle yani e, süreçle ilgili de bir uygunsuzluk başlatabilirim. Ya da, e, ya da bir döv. Eee, sonra Ferdun Bey demiş ki test raporlarının tamamını Winch'te tutmak mantıklı mı? O da şöyle, e, şimdi tamamını Winch'te tutan evet müşterilerimiz var mesela özellikle otomotiv tarafında test süreçlerine hatta eee tutup e, test dokümanının da fazları var. İşte testte mesela test başladı, test sonuçlandı, geçti, kaldı. Dokümanın böyle fazları var. Bunları tut tutup bu tüm testleri de Ürünün altına ilişkilendirerek bağlayan e, mesela bir müşterimiz var, bunu çok memnun olarak kullanıyor. Bence mantıklı. Yani bu testler ürünle ilgili olan testleri ürüne bağlı olarak tutmak, ve revizyonla bağlı olarak tutmak e, çok mantıklı bir şey. E, ben öneririm di diyorum. Yani hep bunu öneriyoruz test raporlarını, analiz raporlarını, e, Ürünle ilişkili olan tüm dokümanları e, vinçin altına bağlı tutmayı hep öneriyoruz. E, ve başka soru var mı bakalım. Bunların raporlanması son olarak bir de bu var sanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Buraya geldiğinizde ana sayfanıza altta biliyorsunuz saved reports var. Çok güzel kalite raporları alabiliyoruz. Mesela ben kapa dashboard'a gelip view report diyeyim. Açıldı. Evet. Mesela açılan kapaların e, işte risk seviyelerine göre şu bir sınıflandırmışız. Yani, burayı tabii istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunlar e, bizim hazır yaptığımız şeyler. Değiştirilebilir yani. Herhangi bir şeyi burada raporlayıp grafiklendirebiliriz. Herhangi bir parametreye göre. Mesela en çok kapı açılan parça numara, numaraları. Burada e, işte kapanın nereden geldiği mesela. yüzde %22'si döflerin uygunsuzluktan geliyormuş. %33'ü direkt müşteri şikayetinden sonra geliyormuş. İşte %11'i eee kendi iç denetiminizden geliyormuş, management team'den geliyormuş vesaire. Böyle bir sınıflandırma var ve tüm açılan kapıları da şu da aşağıda görüyorsunuz. Şu an complaint'e tıkladığım için complaint'ten gelen şöyle tıklarsam tüm mesela kapaları şöyle görüyorum ya da uygunsuzluktan gelen. Bu şekilde. Aynısının audit için de bir raporu var. Audit dashboard. Mesela burada nasıl bir şey yapmışız bakalım. Evet auditin ISO kalite system alakalı auditler bir de iç auditler. Bunların yüzdeleri mesela burada gördük. Daha sonra auditlerin hangi fazla olduğuna göre şu anda mesela kapanan 47 kapanmış denetimlerin %35'i planlamada işte şu an yapılan burada bir tane var. Adetler de yazıyor. 1 adet burada, 8 adet burada gibi. Ve auditorlar kim? Mesela %24'ünde Queen %76'sını da Robert diye bir arkadaşımız. Daha sonra son olarak kapıyı gösterdik. Audit'i gösterdik. Complaints'ı en başta göstermiştim. Bir de non raporunu göstereyim. Ve biraz kafanıza daha çok şekillenmesi için. Evet burada da uygunsuzlukların yine parça numaralarına göre en çok hangisiyle ilgili açıldığı ve uygunsuzluk tip mesela audit'ten kaynaklı uygunsuzluklar var açılan. Final inspection'dan kaynaklı, incoming material'dan işte giriş kalite kontrolle alakalıdır belki bilmiyorum. %5'i ve süreç içerisinde deki uygunsuzluklar %13'ü. Yani illa ben az önce örneği audit'ten uygunsuzluk açtım ama böyle düşünmeyin. Mesela in process manufacturing de açılanlar burada gözüküyor. Aynı şekilde dökümantasyonla ilgili, material productla mesela iç audit, kalite audit vesaire kategorisine göre de şey pardon uygunsuzluk burada görebileceksiniz bu şekilde. Toplam 38 tane. Mesela ben burada internal açılmış non gelirsem 14 tanesi burada aşağıda geldi yine. Raporlarda bu şekilde. Başka soru var mı? Yoksa yavaştan sonlandıralım. Bu yüzden kaçırdığım yok umuyorum. Evet. Bir saate çok yaklaştık. Geçmeyelim zaten. Burada e, sonlandırabiliriz. E, yine konuyla ilgili e, herhangi bir sorunuz olursa maille ulaşabilirsiniz. E, ve en son olarak lisanslama tipinden de bahsedersem normal vinçil PDM lisanslarınız zaten varsa üzerine sadece QMS'in e, bir ekstra lisansını almanız gerekiyor. Onun dışında bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Ama hiç vinçiliniz yoksa. Önce e, e, PDM linkinizin daha sonra da bu QMS ekstra add diyeyim alınmış olması gerekiyor. Ki e, şu şeye e, şöyle gelirsek buraya quality gelsin ve altında kapalar NC'ler gelsin. Bunu istiyorsak ekstra bir QMS tarafında modül almamız gerekiyor. E, teşekkür ediyorum. Webinarı sonlandırıyorum burada.